Merhaba arkadaşlar ben Greg. Bugün sizlerle ilk videomuz yukarı ve yanımda Mehmet. Benim en yakın arkadaşı olan Mehmet abim. Merhaba Mehmet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın iyimisin bugün? Ee, hayır. Neden? Çünkü Şimdi, Şimdi eğleneceksin. Evet, bu benim ilk videom bu Bunu söylemedim değil mi? Atma. <gülüyor> hadi hadi oyunu başla. oyunumuz ben buraya kadar geldim şimdi şey bu, bununla başlam, izin ayın. Yani aslında normal? Evet şimdi izin oynuyorum çünkü hiç uğraşamamız. Ben de ben genelde. Hani, yani, hadi ekip yapalım. Işte. Şimdi bu ilk şey unutmazsa, sızlı vuruş yapmak istiyorum. Bu kartı, bu kartı, bu kartı. Ben de şu Bu her oyun gibi klavyeyle moneniyor. Hahaha! test yap arkadaşlar. kaç derece olduğunu bilmiyorum. Tam evet. saat yaklaşık 9.30. Çilin saat çakmaz o yüzden Hayır. Hayır. Boşluğuna. Aa daha günlük geçen bölümü açalım. Hayır, resetlemiyor. Oo! Bak, Gold. Fall in and prepare to move. rejoining you. Behind you. Ah. on your knees. On your knees. Koptu. Bunu açtım. Ah, You'll be fine. Ben hey, de şey ben de güçlü bir patıtamıyorum. Karizmasıyla oynuyor. Bakayım Burada red takımın kimi bir basınca red turu görürüz. İki basınca şey nun bu arada bunu toklamaya geliyor bunun basınca sniper'a geliyor. Böyle bir sniper var bakayım. Sniper'de bir şey var mı? Yok. Para topa bastığında direkt kamera ek posta konuyor. Eee Radyo abi. <gülüyor> Mehmet vurdu ama yok, yok diyor onun diyor. Bari bizim memeci en besiler vurdu. Ben onu söyleyeyim. Evet. Bir grup açtı embesil ne ya? Evet. Bak çok pro reis verim embesillerde. Ee? Oğlum ankar zala. Oğlum. Bacandan vuruyor ölüyor. Sanki kalbi bacağında. Hey. Var bir konu var. Sırf bir kez oldu sırada o silahı oyuna indiriliyor mu? Ağabeyi mi? Ağabeyi mi? Adam buldum Dayı Çok tırsak hoş <gülüyor> mu? oğlum polis Sen ümünün sıvat geliyorsan tutmaz mısın? Tırsakın E o zaman E ama çok gerçekçi <gülüyor> Gerçekçi gerçekçi işte gerçek gibi yapmışlar Ben sana bir gerçek oyunu gösterirdim de Şey mi hep oydu Sıcağı kapılış ölümdü Ne kadardı gerçekçi O çocuk silahlı oyundan oynamıyor arkadaşlar bu arada Aksiyon oynan oynamıyor baba Sizin vermiyor Önce ne yapıyordu etkiler diyordu kanada Sen bu fikre katılıyormusun Hayır Polis on your knees Aaa kuşun sekti sonra adamı vurdun galiba Vuramadın mı? Bu adamdan bir kaç tane var? Oynadın mı? Oynadın mı? Abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne biçim kafası var lan? patlamıyor değil ee, mi? sen de davranıyor ki, sen de davranıyor ki, hayır aa kamera aa, adam var aa adam sakinli biri var mı sakinli? uyutmuyor şaprar a nerde gelme gelme gelme ilk saat bekliyor git dolar <gülüyor> haydi salın çıkar ne <gülüyor> bir an bir şey boş yer anlamazsa oyununu bilmiyorsun. Ah biliyorum şey, ben... neyin şey, <gülüyor> bilmeyeceğim ya. <gülüyor> şey, ne bir şey. Hayır Ay, Ay, Ay <gülüyor> düştüm. Ay çıkarsa. Ah. Sakteş mi aldım? Hayır. Lan bu böyle olmamıştı acaba. Bak şimdi. Arkadaşlar karalar şimdi ben bunu Benkleyin mi, gazleyin mi, stikleyin saat bir basınca bir şey de konuyunca çıkıyor. Tuz başında. Mehmet'i soruyorum. Benkleyin mi, gazleyin mi, stikleyin mi? Hı -hı. Basınca, şey Benk, mi, mi stikleyin. Bamba atıyor. adamla geberten bomba atıyor. E e Hadi. Ha. Hala hangisi tutuyorsun? Stik, yes, Bank. Going ready. Hep en son dediğin sesini duyuyoruz. <gülüyor> shotgun <gülüyor> ready. bak bak ba ba. Alın. Police. Get down now. Police. Get down now. Drop your weapons. Suspect The bank me gaz mı stick mi çökel? Gaz gaz gaz. <gülüyor> Sniper bir şey gördü. Ne yapıyorsunuz? Bak o olmazdı biz kendimiz orada. Başlayalım. Oh go go go. Officer 1 reporting the target has moved away. Hava hava şey bataklık gibi. Hayır, adam yok. He. Yes, bu sefer. Gebartayım yanına adamları. O station'ı koyar. I got it. En aklı olan kişi sniper. Başkanın kolapsen kaçtı. Naber? Adıssız. mi? Hayır. Open and sting. Copy boss. Copy boss. Niye? NS5000. Locks. Order. Bütçle o zaman. Bütçle. Um. Hala siktiriyorlar. Sting Evet. Sonra değişecek. Başlayım. Bak pompalayın. Bak pompalayın. Here he goes. <Sessizlik> <Sessizlik> oluran <Zoradanlar ne yaptı? Sessizlik> <Çutuklar. Sessizlik> O ne yaptı ki? Çekil O adamlar ne yaptı ki? <Sessizlik> öldürdük, biri kaldı. 2 tane kaldı. Ne öldürmek lazım. Ne gidiyorum lan? Konuşacaklar. <Sessizlik> Sonra öldürecek miyiz? He, öldüreceğim. Hangisini öldürüm? Bunu öldürem mi? Evet. Allah seni mi acam. Çekil. Çekil. Çekil. Git. Ah, istediğin oldu mu? Evet. Tamam, hadi. İlk bölüm bitti. İkinci bölüm'e geç. Annesi ikinci bölüm'e geçiş yapmadım. Ee, bu videoda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenme. beğenmediyseniz beğenme. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Görüşmeler. Hayır beğenmediyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi böyle daha çok beğendim. Like Gerçekten arkadaşlar görüşmek üzere bay bay, İyi akşamlar, iyi günler.